Yeniden çılgın efsanı PUBG var hoş geldiniz. Evet, evet evet evet. Abi şuraya bak ya sağ taraf dolu bak bana güzel bir yer ayırsa 2 numara onu aldın sen. Kanki çok kasıyor ya aldın onu sen. Aldın aldın aldın alın onu. Hadi abi arkadan kim sıkıyor ne oluyor? Bekle bekle kafamdan bir şey ayarladım. Arkadan sıkma arkadan sıkma. İçeriden silah alabilsem var ya çok iyi olacak. Periyi de lootlamışlar. Anaman aman bekle bekle. Sakin olalım abi. Burada da silah yok. Tamam tamam tamam. Kardeşim ben nasıl canlandım? Nasıl bu kadar? Bekle. Kanki. Hadi be. Kafa yedi ya. Ölmedi. Canımız sağ olsun. Evet abi şu anda bu benim önüm boş. Ee, benim burada silah vardır ya. Bunların lootumda da bir şey yok. Abi çok sakin oynayacağım. Buradan araç gitti mi geldim belli değil. Bekle abi. Kardeşim seni şöyle bir alayım ben. Oy oy oy oy Uzi'yi de alayım. Çok dikkatli oynamam lazım. Çünkü her yerde adam olabilir. Önümde herhalde. Kanki ne oluyor lan. Piyana böyle mermi değiştirdi ya. Oranın sesi geldi. Bu arada Uzi'de iş görüyor. Gel buraya gel gel. Hayır hayır hayır. Hayatımda Bakın hayatımda bu kadar saçma ölmedim Gerçekten Bir saniye bekleyin geliyoruz Arkadaşlar çok açım Oruçluyum Ölüyorum şu anda Yani kafam Bilmiyorum bir yere gidip geliyor Abi şöyle ben Hızlı bir şekilde Bakın hızlı önemli Hızlı Tanki Sol taraf dolu adam Bizimki zaten bayıldı Abi ben ne yapabilirim burada ya Ulan her yerde adam İçeri adam Ver bana buradan Skalle e. Allah belanı vermesin Ver bir şey ver bir şey ver bir şey ver bir şey versene. Ee, öldürme öldürme. Dur dur sen bekle sen bekle. Sen gel şu tarafa. Hadi be. Ulan gidiyordu adam ya. Canımız mı canımız canı Evet. Şurada bir kişi var onu halledeceğim. Sanki böyle silah denk gelmiyor ya. Bu arada çok sesiz o bizimkiler abi yargı dağıtmış. Bizimkiler yargısını dağıtmış. Burası bitik herhalde. Kardeşim şöyle ben loot'umu yapayım. <gülüyor> Akey okay ver. Sakin ol sakin ol. Bu ne şeylik ya? Heh ne oldu? Aldım. Ooo bizim buraya inmişler. Araba geldi. Kanki yukarıda da bir kişi var oğlum. Biz, biz nasıl görmedik? Selassin benimki aldı. Üç numara. Haydi be üç numara. Beni kaldırırsan mezarcı abin sana royal pass verecek. Haydi bakalım. Bu arada mezarcı abiyle ile bir sorunum yok. Beni listlemeyin. Ve YouTuber'lar korkuyor ya. Beni listlemeyin lütfen. Adamsın 3 numara. Adamsın sen. Oo M4 verdin ha. Uy! Onu bana bırakır mısın? Karşımızdaki benim. Anam arkadan sıkıyorlar. O karşımızdakini bana bırak. Şuradaki seni bir alayım ben. Arkadan da araç geliyor. Sen ne yapıyorsun? Buradan da bir şimdi. Gel sen, sen gel. Gel, gel. Gel bili bil. Kardeşim gelsene ya. İşte böyle seni. Bu arada bilmiyorum. Az önce beni öldüren bu muydu? Hiç fikrim yok. Ama seni öldürdüm ne olursa olsun. Arkadaşlar karşımıza şu tarafta da adamlar var. Bak gördünüz mü? İşte hayatım bak. Bugün yani çok saçma ölüyorum ya. Böyle kafam yerinde değil gibi. Orada adam olduğunu biliyorum. iki kişi kafam bozuk. Kusura bakmayın. Seni alayım şöyle, ben şu karşımızdakini halletmem lazım. Abi şurada hiçbir şekilde gözükmüyor. Arkadan nasıl sıkıyorlar? Hah bak. Merhaba dostum. Güle güle. Sen gel buraya. Oğlum nasıl sıkıyorsun sen ya? Dur dur. Benim fare de gitti. Şöyle o beni görmeden senin lootuna baksam. Gel buraya gel. Öl bakayım. Arkada kimse gözükmüyor. Kardeşim bana DP ile oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir kitle basayım. O arabaya biniyorlar. Dur kardeşim. Aha DRK Deniz kusura bakma. Deniz öyle. Olmadı olmadı. Oğlum atmış mermi nasıl gitti ya. Hadi sizin lootunuzda bir şeyler vardır. Sizde de bir şey yok. Bunu öldürmüştük. Bunda da bir şey yok. Bizimkiler var ya lootları yemişler yemişler. Oğlum şaka maka, yarım saattir geziyorum. Bir silah mermi. Silah var da mermi yok. Alayım ben bunu ya. Al. Bize böyle denk geliyor işte. Aha, DP buldum da şey yerini alayım, nişancı yerini alayım. Çünkü şu anda hiç nişancı kullanamam, dürbünüm yok. Oy oy oy, geldiler. Gelin bakayım buraya. Gel gel gel gel. Özlemişim sizi. Gel gel gel gel. Korkmana gerek yok. Gel. Allah ben oluyor mısın? Bu farem azuldu ya. Abi helal helal 3 numara helalsiniz siz ya abi böyle takım bana lazım ya helal helal beni kaldırıştım <gülüyor> abi şunların lutunu istiyorum ben kimse kusura bakmasın onlar öldürdü ama mutlular önemli yani basacağım lutlara gel gel gel gel ver bana bunları ver ver ver, ver. kar 98 var kar 98 al ver bana şuradan bunları ee, mermi var mermi abi lutumuz doldu ya sıkıntı yok m de aldık mı 2x. Oğlum adamlar ayıp olmasın ya. Kar 98 aldım. Aha burada varmış zaten kar 98. Tamam devam. Abi herkes gelsin buradan bir ayrılalım. Adam yok adam yok. Gelin gelin. Araba yukarı gitmiyor. 3 numara sen de gel. 3 numarasız olmaz be. 3 numara hep bizi kaldırıyor. Adam bulalım. Aha karşımıza karşımıza bekle. O kilivan alacağım. Gelin abi. Araba hiç gerek yok. 4 kişiyiz üstüne gideriz. Dur dur. Dedim, ben alacağım. Ulan var ya hemen basıyor, onda 6x vardı deme lan. Ulan var ya... 6x'im gitti be. Ben buggy ile gidecek. Buggy de yok. Gelin abi, gelin gelin gelin gelin. Adam var. Oy oy oy. Hocam bir saniye bir saniye, ben yerime geçeyim. Şöyle. Tamamdır. İki kişi daha var. Dolanacağım abi. Kardeşim şöyle bana bir bomba versen aman aman Hadi lan tutarsınız ha sakince gidiyorum Burası şurada bu tüm takipçilerim yok ama bu tüm Azim. Türkiye gelsin ama iyi tuttular ha abi Bunlara bana dürbün lazım 6x alacağım 6x alacağım sakin ol sakin ol Allah belanı vermesin 6x ver ha alma Oğlum nasıl hızlısınız be ama 4 ikisimiz var yapacak bir şey yok. Bu arada ben bu takımı sevdim güzel güzel. 3 numara sen hep bizi kaldırdın. Ulan bizi sattı 3 numara ya var ya. Ya böyle oyuncuları sevmiyorum ya. 3 numara iyiydi de böyle loot'u görünce hemen böyle drop'u gördü hemen gitti. Ayıp ayıp. Bize yakışmaz. Hadi 2 numara o taktiği biliyorsundur. Taktiği yap. Ha Tamamdır. Aha bir şey gördüm val yemin etmeyeceğim ama. Bak bak bak şurada adam dolu. Oğlum bakın şuraya. Bak burada bir yerde adam var. Bak gördün mü? Aldım onu. Bir kişi daha olması lazım. Bir kişi daha bir kişi daha. Yavaşça gideyim de. Bir kişi daha olması lazım. Kardeşim şöyle bana lazeri ver de. Yak şey adamlar yakın. Aha şuraya bak hadi be. Dört numara vurdun sen onu. Yılan bu ya yılan. Tam orada helalsin. Adamını kaldıracak bana gelin. Oğlum ya. Güzeldi ama. Canımız sağ olsun be. Abi her zaman mutlu olalım. Bakalım abi bizimkiler vuracak mı? Bizim iki numara şu anda bakıyor. Vurmuyor. Vur vur. Helal olsun. Bir şey demek isterim ama. E, bizim de iki numara da herhalde sekme konfi var. Çünkü mermi o kadar düz gitmez. Bu Bunu size bırakıyorum. Evet buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza isterseniz abone olun. İsterseniz canınız sağ olsun. Hoşça kalın.